geldiler kanka ben anlıyorum ki abi nerde nerden bu tarafta da takımlarımız var ona göre lootumuz yapalım ama işte. lan seni başka sanırım lan ya anlayı billahi kafayı yiyordun emirantıyı <gülüyor> gel burda mini var mini alayım abi Memo? Nasıl bir bottur lan bu? No, he, bu. <gülüyor> ha, sen bu tarafa. Sana emniyatı verdim, arkaya arka eve geçtim. şey. Sana mini verdim, arkaya geçtim mini buldum. Abi ben de emniyattım buldum ben tamam. Yardan şeyleri toplamıyor ya kaç tane iyice sola Ben oynadım. beyaz oynadım. Beyaz evin içine. Her tarafta Çok düştü. Güzel. Sol kaldı. Onu bekliyor. Şurada. Çok bitti. Güzel. Hepsi bitti mi? Bitti bitti. Bitti abi. Adam. Kanka şuna. Gel Bot var. Ha, şuna salsana şey. onur şey Efendim. Onur attım, böyle dördü. Eyvallah. Hadi gidiyorum balana gireceğim Nerede? Buradan mı girelim? Konteynere geçecek mi? Bakalım mı o da? Bakalım mı? Alan dışa mı? Buradan. Ne kadar çıkar adam. ya? Adam. Aha. Araç mı? Aa, araç geliyor şuradan. Şeret. Kardeş, şurası. Bu geliyorlar geliyorlara. Ya önümüze çıkacak ya evin arka tarafından geçiyorlar. Aa, bak araç şurada araç üncü ara. Hadi bakalım. Öldüler. Çok güzel. Bir ses var. Var. Barbar adam var. Bir dakika. Aa abi bu üstümüzde. Kanka ben önden çıkacağım size. Aklım dur o zaman bağlı. Buna beni var lan. Burada hiç Abi ne oluyor ya? Şuraya bak. Ha motor geldi. İlki baygın var. İlki baygın. Şey abi, abi. Dur şey baygın bir şey dur. Kaldırayım ben. Öldü mü mi o o, bomba geldi bomba geldi. iki bak buraya. Ya adam adam nerede la? Başla. En başta Memo saklan. Çıkarmamaya çalışıyorum. Lara bayağıım var bak. Bir yere rağmen çıkamıyorum. Arkada ulaşacağım. Abi ki, şey Memoyu kaldırıyorum. Canım yok. Helal. Çok güzel. Abi bu ne ya? Oraya dön, buraya dön. Ne yapıyorsanız bu sporu ya. Ay, yok be Ve bu az kalsın gümbürtüye gidiyorduk orada. Ulan o adam ne zaman oraya geçmiş? Başkasının. Çünkü... Adam bence yok yok. Adam büyük eve geçti. bizi bekledi. Biz çıkmayınca fırsat kolladı da. Sağa Şurayı. Burada. Adam bir kişi daha burada var. Burada bir kişi daha var. Antal tarafı da var. Burada bir de var. Alfa gördün mü? Nerede adam? Gördüm. Yapma be. Kadri bir çekmeyen birisi. Gel gel gel gelin. Geliyor. Yok ben, ben, ben, ben kavurdum. Arın orada. Yer evin arkadaki yer evinde. Arka arkada sıkıntı abi ya. Şu evde ya. Abi burada solda adam ya. Yukarısı geldi ya. Bomba attı. Bomba çıktı. Tamam hadi. At at. Eline kaçtı oğlum. Bir var. Zorumuz tazelen diyor. Bunlar gelmiş olabilir. Sağdan açılıyorlar. Aha. Araç da sola geldi. Kişta hmm. var orada. Kulübenin arkasında. Kulübenin arkasında. Jenas, jenas, jenas. Arkadaşını kaldır. Helal. Sol bir kişi. Genavi. değil abi, 2. Sen kaldır onu. O adamı gördüm. Kuş evin arka tarafındaki çukurda. Bizim koyga ölmüş. Karga şu kadar diye at gelemedi geri. Ne o be şey aldım da. Şey Sezer burada mı? Yolu karşıda mı? Abi şu tarafta, şu tarafta. Bir, bir dakika, dakika bir saniye saniyelikten sonra can ya. basıyor. Yani şuralarda bir yerde bölüm. Aşağı çukurda bir yerde bu adam. Şu evin o taraflarda olabilir. Ta belki bu tarafa bile gelmiş olabilir bilmiyorum. Muhtemelen şu kurumun önünde bir yerde yumurla altıkarın. Nerede sıkıla bana? Abi dedim ya sana. Sen niye uyuyordun? bana? Yok mu? Yok, yok bayıldı. Gel, gel. Gel, gel. Evet, el, çitin arkasında. Bomba attı. Hayır, çit çit çit. Takılma, takılma. Yine <gülüyor> dur, sana dur. Benden geleceğim. Adam adam şurada abi. Hı? Nurasa sağ, sağ şey, tarafımıza baksana iç, mısın? Şimdi geliyor. Arkadaşlar sol, sol tarafı geliyor, sol tarafa geliyor. <Gülüyor> Namusuz ya. Bu ben neredeyim lan burada? Berat bu geldim. Bir bu tarafta dikkat edin. Sen son bir. Ondan müsür burada abi önünde. Bir ara dur, dur dikkat abi. çok az. Çok az canı var. Yaptı arabanın arkasından. Oldu. Eldersiniz be. Eyvallah. Oh evrik hey, thanks Ay, <gülüyor> 14 Abi. 17 25 güzel 36 yok şeyi saydım ben ya kili. 25 4 temiz 29 zaten